2023 yılı Kova Burcu Burç Yorumlarına hoş geldiniz. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere Kova Burcu'nun 2023'te neler bekliyor bunu anlatacağım. Ama sizin bir geçmiş 2,5 yılınız var sevgili Kova Burçları ve bu Kova Burçlarının tam burcun olduğu noktadan 2,5 yıldır Satürn geçiyordu ve bu Satürn sizlere ciddi anlamda kısıtladı, özgürlüğünüzü kısıtladı, hayatınızı altınız üstüne getirdi. Özellikle yükselen kovaları tam bir ciddi anlamda tornadan geçirdi diyebiliriz. Ve sizler için artık yeni bir dönem başlıyor sevgili kovalar. Bu arada şöyle bir söz vardır. Astrolog kova burçlarından çok iyi çıkar şeklinde. Aslında bu söz kovalar için çok da doğru değildir. Çünkü bizdeki astrolog lafı diğer dillerdeki yani İngilizce'deki horoskoba karşılık gelir. Kovalar aslında en iyi astronomiden anlarlar. Uzay biliminden anlarlar ve ne deney ve gözlem yoluyla Bilgi edinmeye açıktırlar ve aslına bakarsanız astroloji insanın e, uzaya bakıp kendini tanıma sanatıdır. Astronomi ise insanın uzaya olan merakıdır şeklinde anlatabiliriz. Ama bu bağlamda Satürn sizden transit yaparken neyi görmüş oldunuz? Hayatın metafizik bir alanıyla tanışmış oldunuz. O hayatın metafizik alanı... Bir tabir yerindeyse ensenizden tuttu gel buraya dedi o kadar da değil dedi her şey dedi neden sonuç ilişkisinde değil bu dünyada dedi biraz sizlere ciddi anlamda tornadan geçirdi ve böyle bir kaosu yaşadınız ve kaos da demeyelim ki burada e, ne diyelim artık Allah biliyor sizin iki buçuk yıldır ne yaşadığınızı. Evet kanalımdan ufak tefek bilgiler vermek istiyorum size kanalımda astrolojiye dair evrensel yaşama dair spiritüalizme dair birçok bilgiler var eğer sizin de bu konulara karşı merakınız, ilginiz varsa kanalıma abone olabilirsiniz ve sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz ve e, videomu da beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ve geldik 2023'e ve müjdeli olan bir haber vermek istiyorum sizlere Satürn artık sizin e, sizi terk ediyor balık burcuna geçiyor burada tam çıkış yaparken Size bir hediye verecek Satürn. Ne hediyesi verecek? Beklentilerinizi çok büyük tutmayın. Niye? Zaten iki buçuk yıldır sürünüyordunuz. Normal hale gelmek bile sizin için bir hediye sayıdır. Öyle değil mi? E, kusura bakmayın. Ben biraz böyle böğüm sözlüyüm ama dost acı söyler. Gerçi acı söyleyen bir dost olmak da iyi değil ama realiteden bahsediyorum. Yani o realiteyi siz benden bile daha iyi biliyorsunuz. 7 Mart itibariyle yönetici gezegeniniz Satürn ikinci evinize giriyor ki bu da e, ikinci ev para evi maddiyat eşinin nasıl oluyor hocam tam Satürn'den kurtuluyorduk ikinci eve girdiğini söylüyorsun para evi diyorsun e öyle çünkü Satürn hayatımızdan hiç bitmiyor ve hiç gitmiyor ve sana şunu da söyleyeyim sen nasıl kova burcuysan aslında herkesin haritasında bir kova burcu tarafı var yani senin haritanda kova burcu varsa güneşin kovada ise yükselenin kovada ise Diğer alanlar da var. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani diğer insanların da kova burcu tarafı var ama sende daha ağır bastığı için sana kova diyorlar. Güneş Kovadan geçerken doğduğu için, doğduğun için sana kova diyorlar. İşte herkesin o Satürn geldi, bir yerlerinden geçti. Satürn ikinci evinden geçiyor ve para evine girdiğinde sanki para kısıtlanmış, para ile ilgili konularda kısıtlanma gelmiş gibi hissedebilirsin çünkü oradaki gelmesinin altında yatan sebep para ile ilgili konularda seni baskı altına alacak. Peki ne yapacak? Aslında ikinci evden geçen Satürn maddi anlamda istikrarlı olmayı, parayla ilgili yapılandırma gereken konuları size anlatmaya gelir. Ve orada savrukluğu bir kenara bırak, para harcama politikası oluşturur, rastgele para harcama diyecek. Ve aynı zamanda yatırım yap diyecek, aynı zamanda geleceğin için biriktir diyecek, hayat günlük yaşama diyecek. Siyasete ona buna takılma, her dönem para kazanan insanlar var diyecek. Diyecek de diyecek, bakalım neler diyecek önümüzdeki iki buçuk yıl. Eğer kaynaklarınız veya sahip olduğunuz iş doğru iş ise, burada daha az problem yaşarsın ama işten zevk alamıyorsun. Zaten son iki buçuk yılda bulduğum bir işti ve artık burana geldi bazı şeyler. İşte o zaman o işi senin için doğru iş olmayabilir ve bu işi değiştirmek istemeyi isteyebilirsin. Satürn buradaki yanlışları düzeltmeye gelen bir hoca gibi olacak ve sonucunda belki de Tamamen o kaynaktan ayrılacaksın yani o işle ilgili bir değişiklik yani para kaynağından ayrılacaksın bir değişiklik yapabilirsin. Bu süreçte bir takım maddi aksamalar yaşayabileceksin. Çünkü özgürlük ihtiyacın var benim diyeceksin. Özgür olmak istiyorum ben köle olamam diyeceksin. İşi bırakacaksın bu sefer de parasızlık alacaksın. Ve parasızlıkla ilgili sınavların başlayacak. İşte süreçte maddi aksamalar yaşayabilirsin. Sakın neden bu benim başıma geldi deme. Çünkü bu isyankar durumun, bu durumu düzeltmeyi yetmez. Tam tersi seni daha da dumur eder. Akıllı adamsın, aklını kullanman gerekiyor. Kariyerinle alakalı teknoloji alanlarına giriş yapacaksın ki bunlara birazdan değineceğiz. Sorunlu giden ne varsa bunun düzeltilmesi için bu olayları yaşadığını asla unutma. Çünkü bunlar tekamülünün, gelişiminin bir parçası. İki buçuk yıllık sürecin sonunda Satürn bu evi terk ederken kendini doğru işe geçiş yapmış ve doğru kaynaklara ulaşmış bir insan olarak görebilirsin. Jüpiter arkadaşlar bolluk gezegeni, bereket gezegeni şeklinde bir anlatım vardır Jüpiter'in. Bu Jüpiter arkadaşlar Jüpiter bu yıl... Koç burcunda ve üçüncü evine giriyor. 16 Mayıs'a kadar yüksek zeka potansiyelini gösterebileceğin, kendinin için fırsatlar oluşturabileceğin ve ticari bağlantılar kurabileceğin bir dönem. Yabancı ortaklıklar, uluslararası kaynaklar, dış ticaret bak, burası önemli. Dış ticaret deyince aklına teknoloji de kullanmak gelebilir. Yine denizaşırı konularla ilgili paralar, ithalat, ihracat gibi konular ve seni sevdiğim konular olan eğitim konuları, rehberlik. Zaten konuşmayı seviyorsun bizeler gibi konularla ilgili yine bu dönemde e, gündemin olabilir ve 16 Mayıs'tan itibaren ne olacak? Hem gezeceksin hem çalışacaksın modları araştırmalarına girebilirsin. 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter 4. evine geldiğinde de zaten anne babanla iyi e, geçinmen gereken bir döneme geliyorsun ve orada e, onların bir katkısı, miras ya da işte sana maddi olarak desteklemeleri söz konusu olabilir. Dördüncü evine gelen bu Jüpiter'le o köklerinden gelen zenginlikler gündeme gelebilir. Yıl sonuna kadar ev, arsa, arazi, miraslar gibi konular gün yüzüne çıkabilir. Evet Mars, Mars konusu da önemli. Mars'a geldiğimizde ise bu yılki seyahatini senin beşinci evinden başlayıp on birinci evine kadar tamamlayacak. Beşinci ev neydi? Sevgili evi, aşk evi, çocuk evi. Burada dikkat etmen gereken bir durum var. Sevgililiğe hızlı başlayıp biten sevgililiklerin olabilir ama dikkat et burada çocuk yapma arzusu dışında bir çocuğun olma potansiyelleri olabilir demek istediğimi anladın sen. Buna dikkat etmende yarar var. Hızlı başlayıp çabuk biten aşk ilişkilerine karşı dikkatli olmalısın bu yüzden. Yine çocuklarla ilgili her türlü konuda da ana gündemin olabilir. Kovalar için en önemli konu ilişkilerini yapılandırmak olacak ilişkilerinizle ilgili pek çok konuyu gözden geçireceksiniz. Bu yılki belki de insanları idare etmek sizin için para kazanmaktan bile zor olabilir ama ne kadar da olsa arkadaş konusu sizin için bir ustalık meselesi. Ne de olsa bir sürü dost kazığı yediniz, bir sürü arkadaş kazığı yediniz. Artık hani uyanın, uyanın diyecek size hayat. Böyle de bir durum var. Plüton 1 Mayıs ve 11 Ekim tarihleri arasında sizin Burcunuza giriyor. Kovaya giriyor. Ve ilk girişini yapıyor. Bu çok önemli. Geçtiğimiz iki buçuk yıl biliyorsun Satürn sana akla karayı seçtirdi. Affedersin. Ee, ve ne oldu? İki buçuk yıl boyunca Satürn enerjisiyle oluşturmuş olduğun disiplin artık güç ve iktidara dönüşmeye başlayacak. Oradaki disiplinle algı Artık bir üst levele çıkıyor orada öğrendiğin şeyi hayatına disiplinle tatbik edersen seni ileri safhalara taşımaya başlayacak. Özellikle 2024 ve sonrasında yaklaşık 30 yılı kapsayacak olan dönüşümün ilk tohumları bu süreçte atılacak. 2023 bu nedenle bir geçiş aşaması olarak düşünebilirsin. Bu yıl bazı kovalar ilişkilerini belki de geriye dönüşü olmayacak şekilde bitirecekler. Bazı kovalar ise belki de ikinci bir evlilik planına yapacaklar. Bazıları da evlilik, resmi evlilik ya da beraber yaşamak için, hayat arkadaşlığı için benim resmi bir evrağa ihtiyacım yok şeklinde bir hayat sürmeye devam edebilirler. Venüs arkadaşlar bu yıl Aslan Burcu'nda 24 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında 7. evlerini retro yapacak. Bu da ne demek? ilişkilerinizde bir durum oluşturacak. Geçmişte evlenmeyi düşündüğünüz ama bir şekilde evlenemediğiniz ya da işte o kişiyle evlenmek istiyordunuz ama o gitti başkasıyla evlendi vesaire gibi bir takım şeyler oldu onu sizin hayatınızda tekrar getirebilir ve evlilik kararı aldığınız o kişiyle o kaldığınız yerden devam etme potansiyeli oluşabilir. Diğer taraftan bazılarınız için ise o tarihlerde evlenmeyi düşünüyorlarsa o tarihlerde evlenmenizi tavsiye etmiyorum çünkü hızlı boşanma süreci oluşabilir ya da evlilikle ilgili yanlış bir karar almış olabilirsiniz. Ve bu kaotik krizli durum söz konusu olacaktır. Ve yine arkadaşlar daha önceden evlenmeyi düşündüğünüz durumların yanı sıra evlilik haricinde de ortaklıklarınız varsa bu tarihlerde o ortaklıklarınıza dikkat etmenizde yarar olacaktır. Çünkü oradaki işle alakalı konularda para konusu ön plana çıkacak ve e, belli kaotik krizli durumlar e, söz konusu olabilecektir. Kanalımı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalımın içeriğinde sizler için sevebileceğiniz evrensel yaşam konuları, spiritel konular, astroloji eğitimleri ile alakalı çok bilgiler var. Ve yine bizim var olan hali hazırda astroloji eğitimlerimiz var. Bunlara katılmak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Yine danışmanlık almak isterseniz bu videonun altında WhatsApp hattımız var. Hem astroloji eğitimleri hem danışmanlık süreciyle alakalı bilgiler için bizimle bu WhatsApp hattımızdan temasa geçebilirsiniz. astroarif.com web sitemiz buradan da bizimle yine temasa geçebilirsiniz. 2023 kova burcu yorumunu burada tamamlamış olduk. Beğendiğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere değerli kova burçları.